Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz. Mutfağımda açmayı, videoyu sevdim açıkçası. Biraz önce de sizinle yine kahvemizi yaptık. Bir önceki video da çok tatlı olmuştu. Bu hafta sonu Los Angeles'ta Super Bowl hafta sonusu. Yani onlar için gerçekten böyle UEFA kupasının İstanbul'da oynanması gibi bir şey. Her yer kilit durumda feci bir trafik var. Bugün de tam ben şu anı çekerken de maç başladı aslında. Bu videonun asıl konusu Manifestasyon Defteri. Zaten biliyorsunuz çekim yasası ile ilgili çok fazla video yapıyorum ve sizin bunu çok sevdiğinizi gördüğünden beri daha da çok yapmaya çalışıyorum. Ve çekim yasasının en en önemli kısmı ee, çalışmaları tabii ki. O yüzden ben de bunun için çok güzel çalışmalar hep paylaştım, paylaşıyorum. Hatta en çok sevilen manifestation yani manifest çekim yasası günlüğü videom olmuştu. Orada aslında konu aldığım defter hala hazırda elimde bulunan 5 minute journal dediğimiz 5 dakikalık günlük. Yeah. Ee, ve hani o biraz daha aslında şükretmek Çekim yasası ve böyle bir genel bir böyle daha hani genel o enerjiye girmekle ilgili bir çalışma gibi geliyor bana açıkçası. Ee, ama kesinlikle farklı çalışmaları denemekte fayda var. hangi sizin daha uygun onu bulmak çok önemli ki doğru enerjiye girebilin. O yüzden o videoyu izlemediyseniz mutlaka ona da bakın. Çok daha detaylı böyle bir çekim yasası günlüğü yaptığım video var. Ona da bakın. O daha böyle bir sanki hani oturup saatlerimizi harcayabileceğimiz zamanlarda kullanabileceğimiz yöntemler. Bugün ise yeni aldığım bu günlüğü e, konu alacağım. Çünkü gerçekten ben de bugüne kadar bu kadar manifestation ama rağmen bunun kadar e, böyle hani gerçekten sadece Manifestation. yani Sadece çekim yasası, sadece manifest için bir e, günlüğe hiç rastlamamıştım. Ya da rastladıklarını beğenmemiştim. O yüzden bunu çok beğendim. Ben bunu Urban Outfitters'dan aldım. E, markası Insights. Mutlaka bulursam eğer linkini koymaya çalışırım. Ama dilerseniz daha fazla uzatmadan bu defterde Manifestation'ı nasıl yapmışlar beraber göz atalım. Bundan önce, hemen önce paylaştığım videoma dönüp bakarsanız ya da izlediyseniz orada çekim yasasını hayatınıza sokabilmenin 5 yolunu anlatıyorum. Ve o 5 yolu anlatırken aslında bu kitapta da başında size anlattığı şeylerden yola çıkarak hazırlamıştım size o videoyu. O yüzden böyle bir günlüğe başlamayı düşünüyorsanız önce o videoya gidin derim. Onları bir kavradıktan sonra yepyeni bir çekim yasası günlüğüne başlamakta fayda var. Ki doğru enerjiyle girebilelim. Ee, hep diyorum her zaman kullandığınız bunun için boş bir defteriniz olabilir ve asla her sayfa aynı olmak zorunda değil. Her gün canınız nasıl isterse o deftere o şekilde devam edebilirsiniz. Ya da Farklı çalışmalar için farklı defterler alabilirsiniz. Defterim bittiğinde ne yapmalıyım sorusu bana çok geliyor. Ben yorumlarda hep cevaplıyorum ama ben yakılmasından ya da atılmasından yana hiçbir zaman değilim. Ben çekim yasası günlüklerinizi, defterlerinizi saklamaktan yanayım. Çünkü hem yakmak ve atmak Kurtulmak istediğiniz şeylerde yapılan çalışmalar hem de bence hani ileride dönüp işte 10 sene önce bile aa ben böyle yazmışım ve hakikaten bunların şu şu şu şu şu su oldu demek çok güzel aklıma şey geldi e, dün bir arkadaşım anlatmıştı e, Meredith bir diye burada çok meşhur bir Böyle biraz influencer ama şarkıcı bir kız var. Belki zaten bilenleriniz vardır. O bir röportajında şey demiş, işte Açıp baktığımda geçen sene Manifest günlüğüme yazdığım her şey bu sene oldu. Özellikle MTV müzik ödüllerini aldığını yazmış. Ve hani bu sene de gerçekleştiğinden bahsetmiş. Yani bu da böyle hani çok bence e, hoşuma gitti çünkü böyle daha göz önünde ve gerçekleştirmiş birinden duyunca insan ya ben de yapıyorum demek ki oluyor enerjisini alıyor ya bence çok çok güzel bir şey. Yani kim olduğunuzun önemi yok. Durumunuzun çok iyi, çok kötü, hayallerinize çok yakın, çok uzak olmanızla alakası yok gördüğünüz gibi. Herkes bu çalışmayı yapıyor, yapabilir. O zaman başlayalım. Aslında bu defter de bir önceki defterimizdeki gibi sabah doldurmanız için bir sayfa, akşam doldurmanız için bir sayfa sunuyor size. Ama bu defter tamamen sizin çekim yasası ile ilgili o enerjiye girmeniz ve bu günü yani doldurduğunuz günü o enerjiyle geçirmeniz, o enerji ve e, hayalinizdeki şeyi elde etmeye çalışırken neler yapabileceğinizi de destekleyebilecek çalışmalar. Zaten hoşuma gidip paylaşmak istememin en büyük sebeplerinden biri de oldu. Defter öncelikle sabah e, What I Want to Manifest ile başlıyor. Yani şu soruda gelecek eminim. E, bu defterde her gün aynı manifest etmek istediğiniz şeyi yazmak zorunda değilsiniz. Her güne farklı bir çekim yasası için çekmek istediğiniz amaç yazabilirsiniz ilk soruya. Ama hani ben genelde böyle daha genel bir cevap verip birkaç istediğim şeyi içinde barındırıp daha sonra daha böyle istikrarla hep devam etmeyi seviyorum açıkçası. Daha sonra ikinci kısımda ise expanding my beliefs. Yani inançlarımı genişletiyorum kısmı var. Bu da şu yüzden aslında hani tamam biz ben bunu istiyorum yazıyoruz ama yani biz gerçekten inançlarımızı ve beynimizi o yönde geliştirmezsek deftere dahi onu yazmamızın hiçbir anlamı olmuyor. O yüzden burada da şu çalışmayı yapmışız. Limiting beliefs yani sizi limitleyen inançlarınız ve new affirmation yani bu limitleyen inancınızı çevirdiğiniz yeni inancınız aslında. Olumlama biliyorsunuz Affirmation normalde. Yani aslında bir nevi burada gerçekleşmesini istediğimiz şeyle ilgili bizi limitleyen inançlarımızı saptıyoruz. 3 tane ve daha sonra bunları bir olumlamaya çeviriyoruz. Ve ben bu çalışmaya bayıldım. Bir önceki videomda da bu çalışmadan bahsetmiştim. Bu çalışma o kadar önemli ki... Ee, basit örnekler vermek gerekirse işte diyelim biz gerçekleştirmeyi istediğimiz şeyi hak etmediğimizi düşünüyoruz. O zaman ben beni limitleyen inançlara hak etmiyorum yazıyorum. Ve bunu olumlama olarak kalbimden geçen her şeyi hak ediyorum diye mesela çeviriyorum. Ya da mesela neden bana olsun? Ya da neden beni bulsun ki diyoruz diyelim bu bizim için en bir inanç hemen bunu ben özelim ben he, ben de en az herkes kadar her şeyi ve istediğim şeyleri hak ediyorum diye olumlayabiliriz ee, belki geç kaldığınızı düşünüyorsunuz çok geç kaldı hani mesela belki yazarken diyorsunuz ki ya Geç kaldım. Geç kaldım. Yani o zaman hemen zaten limitlemiş oluyorsunuz bile. Hemen onu bir olumlama yapalım. Hiçbir zaman istediklerimi başarmak için geç değil. Mesela. Daha sonra da diyor ki tamam sen diyor istediğini yazdın. Limitleyen inançlarını buldun. Onları bir güzel olumlamaya çevirdin. Peki diyor şimdi sen bugüne başlıyorsun. Bunu sabah yapıyorsun ya diyor. Bugün bu bahsettiğin hayale ulaşmak için ne yapacaksın? Bu demek değil ki çok büyük bir şey. Ama belki bir plan yapmak, belki iyimser olmak, belki mutlu olmak, anı yaşamak, ne diyelim yani işte mesela belki ucu, avukat olmak istiyorsun. Belki bugün sınava çalışmak daha yapman gereken şey. Çünkü önce sınavı kazanman lazım. İstediğin okulu kazanman lazım. Hukuk okuman lazım. Hukuk olman lazım. Yani o yüzden bu noktada o en uçta ulaşmak istediğiniz şeyin en küçük kısmını düşünerek yazabilirsiniz. Hani büyük şeyler yapmak zorunda değilsiniz bugün. İşte belki YouTube'da başarılı olmak istiyorum. Video fikri yazmak bugün. Değil mi? Belki kamera satın almak. Hangi kameraları satın alabilirim araştırmak? Ee, video yüklemek, yani daha küçük adımlar, büyük başarmak istediğiniz şeyin küçük adımlarından bahsediyorum. Daha sonra da nasıl hissettiğimi betimlemek kısmını koymuş. Bu da böyle biraz daha aslında şey... E Sonrası için. Çünkü biz hani artık her şeyi saptadıktan sonra beynimizin biraz daha böyle o istediğimiz hayata inanmaya ihtiyacı var. Bunu hep hani videolarımda söylüyorum. Aslında sanki gerçekleşmiş ve o istediğiniz hayattaymışsınız gibi hissederek gününüzü yaşamanız lazım diye. Bu da aslında onun için diyor ki, Imagine you have already received what you have asked for. How do you feel? Yani diyor ki hani yazdın yazdın istediklerini ve şu an istediğin her şey var. Şu an istediklerin oldu nasıl hissedersin? Yani burada aslında böyle kutucuklara yazıp check attırmış. Ee, tabii bu hazır bir günlük olduğu için bu şekilde kolay ama siz her seferinde bence kelimeler yazıp check atmak zorunda değilsiniz. Tamamen kendinize göre her gün aynı hisler olabilir. Belki bütün sayfalar aynı hisleri yazıp check atabilirsiniz. Ya da hani o gün için aklınıza bambaşka bir his gelir. Onu yazabilirsiniz. Ama burada yazmanız gereken duygu, hayal ettiğiniz şey gerçek olduktan sonra o kişi olduğunuz zaman ne hissedeceksiniz? İşte burada mesela mutlu, heyecanlı, sakin, tamamlanmış, sevilen, şük şükreden, Başarılı, huzurlu, güvenli, anlaşılan, rahat, kendine güvenen gibi şeyler yazmış Şimdi bakıyorum. Hepsine de aynı şeyi yazmış. Her sayfede aynı şeyi yazmış. Ve other demiş. Yani daha fazla aklına gelen bir şey varsa sen de koy demiş. Bu benim e, biraz önce listelediklerimi kullanabilirsiniz. Kutucuk hazırlayabilirsiniz. Ya da tamamen kendiniz gerçekten e, ne hissettiğinizi bularak burayı doldurabilirsiniz. O zaman geceye geçelim. Defterin gece kısmında ise e, artık hani güne o şekilde başladığınızı, geçirdiğinizi ve bitiriyor olduğunuzu varsayıyor. O yüzden e, size tekrar soruyor. Çünkü tabii her zamanki gibi sonuçta ben sabah şunları şunları yapacağım bununla ilgili olarak dedim ama e, biliyorsunuz ki her zaman ajandamıza yazdığımız şeyleri yapmıyoruz. O yüzden o da diyor ki bugün diyor amacın için kafaya koyduğun şeylerden hangilerini yaptım? Bu sefer hatta ben mesela benim için şöyle bir şey oldu. Sabah daha genel bir şekilde işte şudur budur şöyle olayım böyle yapayım falan büyük büyük yazarken aslında mesela sabah yazmadığım ama yaptığım şeyler çıktı ve hani gün içinde aslında yapmış olduğum bir şeyi bunun için faydalı olabileceğini yani ilerideki hedefim için bir faydası olduğunu düşündüm. Ve yani sonrasında işte mesela video çektim. Stajımdaki işlerimi, işimdeki işlerimi yaptım. Yeni bir kitap aldım. Yoga yaptım. Ve olumlamalar yaptım diye yazmışım mesela bir gün. Dediğim gibi yani çünkü o davranışların ve o yaptığım şeylerin aslında büyük resimde en üstteki şeye faydalı olacağına inandığım için bunları yazdım. Bence bu böyle... Günlük hayatta küçücük bile görünüp e, Aslında sizin için Genel resimdeki siz için Faydalı olduğunu böyle saptamanın Ve görmenin de çok güzel bir yöntemi Yani mesela kitap aslında Yepyeni bir kitap almak neden Benim hayalimi besliyor Saçma gelebiliyor kulağa Ama baktığınızda Ben kafaya Yeni bir kitaba başlamayı koyuyorum Hangi kitabı alacağımı biliyorum Ve gidip onu alıyorum de okumaya başlıyorum. Bu kendimi geliştirme yolunda attığım bir adım benim için. Olmak istediğim genel resimdeki ceylinin bir parçası kitap okumak. O yüzden onu da yazıyorum. Bence bu küçük tanınıcıları görmek çok değerli. Daha sonra ise diyor ki, bugün elde ettiğim şükür. Yani. Ee, Mesela diğer çalışmalara göre bu biraz farklı. Sabahtan bir şeylere şükretmek yerine o biten günle ilgili daha anda kalarak o günle ilgili şükrünü yazmanı istiyor. Bu işte en basit bir şekilde bugün çok verimli bir gün geçirdiğim için şükürler olsun da olabilir. Bugün uzun zamandır göremediğim şu arkadaşımı gördüğüm için şükürler olsun da olabilir. İşte bugün Annemle telefonda konuşabildiğim için şükürler olsun da olabilir, birkaç tane de olabilir. Ama e, özellikle bugünle ilgili şükretmek için çok güzel bir fırsat hem de böyle geceyi öyle tamamlamış oluyorsunuz. Ve size diyor ki bugün diyor sabah çekim yasası için yazdığın manifest senin için ne ifade ediyor ve gerçek olursa hayatın nasıl değişecek? 2-3 ya da 3-4 cümle yeterli. Ee, ama bunun sebebi de aslında şu e, beynimiz gerçekten uyumadan önce e, artık gerçek dünyayla kendi beynimizde oluşan düşünceleri aynı kata koymaya başlıyor. Buna şöyle bir örnek verebilirim. İşte, mesela yatmadan önce bir film izliyoruz. Korku filmi. Ve sonra rüyamızda onu görüyoruz. Belki sabah izlediğimiz bir şeyi görmüyoruz. Çünkü üstüne çok daha fazla şeyler olmaya başlıyor. Yani bu şunun kanıtı. Aslında beynimiz uyumadan önce çok hassas oluyor. Ve uyumadan önceki aldığı bilgileri... Gerçek kabul edebilecek kadar güçlü oluyor üstüne daha fazla şey almadığı için. Uyku çekim yasası için çok değerli bir şey. Okuduğumu, izlediğim, her yerde öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten uyumadan önce dua etmek, uyumadan önce çekim yasası yapmak. Ee, belki dua ederek yani çekim yasasıyla hayatı, o hayatı isteyerek kalmak. Bunlar çok değerli bölümler günümüzde. Çünkü bu sayede beynimiz artık sizin verdiğiniz verileri gerçek kabul ediyor. Ve biliyorsunuz ki artık beyninizin gerçek kabul ettiği enerjiler evrene de gerçek olarak yayılmaya başlıyor. O yüzden de burada gerçekten bence uyumadan önce o son, daha böyle detaylandırmak istiyor senin için ve diyor ki hani senin için gerçekten bu hayal ne ifade ediyor ve hayatın nasıl değişeceksen, o hayatının nasıl değişeceğini ve senin için ifade ediliş biçimini anlatırken beynin iyice onu idrak etmiş oluyor. Ve zaten bu dediğimi kanıtlayan son bir çalışma. Pozitif bir olumlama yaz ve seni bu hayaline beraber uykuya götürsün diyor yani seni uykuya taşıyacak pozitif bir olumlama ben mesela genelde daha böyle ben mucizeleri çekerim kalbimden geçen her şeyin gerçekleşmesini hak ediyorum hayal ettiğim yaşam gerçek olacak gibi genel şeyler yazıyorum. Ve hani böyle o olumlulukla ülkeye dalıyorum. Gerçekten bu defterin çalışması çok çok güzel ve değerli ve her yerde bulamayacağınız bir çalışma. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ve hani uygularsınız. Dediğim gibi bu daha böyle yoğun bir çalışma olduğu için her gün yazın demek bence biraz iddialı. Çünkü 5 dakikalık günlükte biraz daha böyle günün enerjisinde kalabilmek için basit şükretmek, olumlamalar ve genel böyle bir bugün ne yapabilirim, bugün ne yaptım tutuluyordu. Ama bu gerçekten çok daha derin ve yoğun. O yüzden bu çalışmayı hiç hissetmediğiniz ya da o an ne yazsam ya diye kendinizi zorlayacağınız günlerde yapma taraftarı değilim. Haftada 1, haftada 3, haftada 4 Canınız ne zaman isterse Bence bu çalışma yapılabilir Sadece sabahını Ya da sadece akşamını bile yapabilirsiniz Ama ikisini birlikte yapmak Bence çok daha güçlü olacak Umarım Bu videoyu beğenmişsinizdir Kısa tutmak istiyordum Umarım da kısa olmuştur ee, çekim yasası ile ilgili neredeyse her hafta yeni bir video gelmesini planlıyorum artık. O yüzden bu konu sizin de ilginizi çekiyorsa ve bu sene, 2022 senesinde bir serinin hayatı yaratmaya kararlıysanız aşağıdan e, kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da like etmeyi unutmayın. Haftaya görüşürüz.